Sadece bir tane döndürme işlemiyle ABCD dörtgenini şekille gördüğünüz diğer dörtgen üzerine getirmeniz gerekiyor. Döndürme işlemi için 0 ile 360 arasında bir açı belirlemeliyiz. Ayrıca bir de not düşülmüş saat yönünün tersine pozitif olarak değerlendireceğiz. Bu ne demek? Yani bu şekli saat yönünün tersinde döndürerek buraya getirmeye çalışacağız. Ben öyle anlıyorum. Bize verdikleri döndürme aracıyla sadece bir tane döndürme yapabileceğimiz için etrafında döndürme yapacağımız noktayı çok iyi seçmemiz gerekiyor. Mesela bu noktayı seçersek, yani döndürmeyi döndürme işlemini bu nokta etrafında yapacak olursak, A noktası bu noktayla çakışacak gibi görünüyor. 90 derece değil de 180 derecelik bir döndürme sonucu bu iki nokta üst üste gelecek gibi. Bir bakalım. Eğer bu şekilde döndürürsek, düşünüyorum, düşünüyorum ama galiba doğru olmayacak. Bir deneyelim. 180 derece döndürüyorum. Ve haklıymışız, gördüğünüz gibi üst üste geldiler. Yanıldığımı düşünmüştüm ama yanılmamışım. Ve işte bu sebepten dolayı bu soruları seviyorum. Çünkü görsel becerilerimizi de test ediyorlar. Sonuç olarak bu iki şekil üst üste geldi. Nasıl mı? Bu nokta yani eksi 1'e eksi 1 noktası etrafında 180 derece döndürdük ve oldu. O halde şimdi de soruyu cevaplayalım. Etrafında döndürme işlemini yaptığımız nokta eksi 1'e eksi 1 noktası. Döndürme açısı ise 180 derece. A noktası buradaki noktaya taşındı. Bu noktanın koordinatları 1'e eksi 1. E -1. Ve C noktası da koordinatları 6'ya eksi 6 olan bu noktaya taşındı. Kontrol edelim. Ve tabii ki doğru.